Bu başarının arkasında nasıl bir eğitim ve nasıl bir kariyer var merak ediyorum açıkçası bize bahsedebilir misiniz acaba hem eğitim Peki. hem kariyer hayatınız nasıl ilerledi? Ee, şimdi şöyle ben aslında dört çocuklu bir ailenin kızıyım dört kız kardeş şu anda az önce de başta öncesinde sohbet ettik arkadaki tablo da çok sevdiğim bir arkadaşımın benim için yaptığı dört kız kardeş tablosu.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 3-3,5 milyon adetlik aslında kategoriler haline geldi. Mesela Türkiye'nin ilk çay makinesini yapan ekibin içindeki mühendislerden biri ben o dönemde. Ne mutlu ki bugün o kategorinin bu büyüklüğüne geldiğini gördük. Birçok inovasyonu yani 26 yıl oldu aynı sektörde meslek hayatımı devam ettirebildi ve birçok inovasyon bugün artık tüketicinin olmazsa olmaz ürünü haline geldi.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 Ve kariyeriniz sürekli tırmanarak ilerlemiş. Sizin gibi... Benim kız, e, şeyine Tülay Hanım şey diyorum. Yani bu bir tutkuyla yapılıyorsa her iş. Yani e, fark etmiyor. Başla, başladığımdan bu yana e, yeni bir şey e, ortaya çıkarmak ve bunu tüketiciyle buluşturmak müthiş bir heyecan. Her biri bir doğum kadar beni e, aslında tatmin etmiş, keyif aldırmış, işin ötesinde olmuş ee, dolayısıyla da bu da dışarıya tabii ki bir başarı gibi yansıyabilir ama her hani bunları yapanların hissettikleri gibi ben hep daha iyisi olabilirdi diğer taraftayım bunu da burada söyleyeyim. Ee, siz deseniz de ben çok o kadar kendisi çok aşırı gurur duyabilen birisi değilim açıkçası. Duyun duyun o kadar da mütevazı olmayın ya. Ne geldiyse başımıza mütevazılıktan geliyor hep <gülüyor>